Sevgili dostlar, merhabalar. Şimdi paralel kenarın soru çözümüne geçtik arkadaşlarım. Hadi bira bismillah diyelim başlayalım. Bakalım birinci sorumuz ne diyormuş? Şimdi diyor ki ABCD paralel kenarı biçiminde bir karton EB boyunca ee, şu kalemimiz nerede? Burada. EB boyunca katlandığında C köşesi F ile çakışmaktadırmış. Tamam. E, 3 vermiş. Onu gördük. Çevre B, K, F. B, K, F. Şuradaki küçük üçgenin çevresi 12'ymiş. Buna göre ABCD paralel kenarının çevresi nedir diye bir soru soruyor. Şimdi bir kere kat çizgisi açı ortaydı. Şurada açı ortay olduğunu gösterelim bu keratanın. Bu 1. Şimdi paralel kenarda daha doğrusu bu özel dörtgenlerde eğer ki açı ortay varsa dostlarım hemen Z kuralı yapın. Ki bakın şurada bir Z kuralımız var. Z kuralı yapıp şuradaki açılımda noktalı açı olduğunu ve dolayısıyla şu kenarla şu kenarın eşit olduğunu artık söyleyebilirim diyorum. Bu Z'yi çok sık yapacağız dostlar paralel kenar sorularında. Şimdi katlamayla ilgili başka ne biliyoruz biz dostlar? Öncelikle şuna bir X diyelim. Burası da X oldu. Şuraya A yazarsak bakın bu X artı A katlanmadan önce şuradaydı. Burası da X artı A şuraya bir y yazalım bu y katlanmadan önce buradaydı buraya da bir y yazdık şimdi bize demişti ki şu minik üçgenin çevresi 12 yani ne var onun çevresinde x var a var bir de y var bunların toplamı 12 imiş bizden istediyse paralel kenarın çevresi e bunun da çevresini toplayalım bakın şu kenar 3 artı x artı a bundan 2 tane olduğu için 6 artı 2x artı 2a geliyor. Şu kenar y e bundan da 2 tane var bir de 2y geliyor. Bizden istenilen de bu arkadaşım. Bak biz 2x 2a ve 2y'nin toplamını şuradan 24 diyebiliyoruz. Bir de altımız var 30 çıktı. Sorumuzun cevabı Denizli'den geldi. Geldik 2 numaraya. Paralel kenarı biçimindeki bir arsanın köşelerine villa inşa edilmiş ve ters orantılı şekilde fiyatlanıyormuş arkadaşlarım. Mesafelerle ters orantılı. Güzel bir soru. Şimdi diyor ki ABC sırasıyla A'nın şu nehire olan uzaklığı 300'müş. B'ninki 200'müş. B'nin nehire olan uzaklığı 200. C'nin nehire olan uzaklığı da 400'müş dostlarım. Onu da şurada gösterelim. 400. Şimdi şöyle bir kuralımız vardı karşılıklı köşelerden yani A ile C karşılıklı köşe bir doğruya indirdiğimiz dikliklerin toplamı yani 300 ile 400'ün toplamı 700 yapar eşit olacak şu diğer karşılıklı köşelerden indirdiğimiz dikliklerin toplamına yani D'den indirdiğim diklik ile 200'ün toplamı x diyelim buna da toplamı 700 olacakmış dostlarım Demek ki x 500'müş. Şimdi fiyatlandırmaya geldik. diyor ki B noktasının fiyatı 500 bin TL. yani 200 metre, 200 metre miydi Bunlar metre. 200 metrelik kısmın fiyatı 500 TL. Bize de diyor ki 500 metrelik kısmın fiyatı nedir diye bir soru soruyor. Ters orantıydı unutmayın, yan yana çarpım yapacağız. Yani 200 ile 500'ün çarpımı eşittir. 500 ile x'in çarpımı olacak arkadaşlarım ki 500'ler giderse x eşittir. 200 TL çıktı. Cevap Bursa'dan geldi. Ters orantı dediğini unutmayın. Evet 2 de tamam. Geldik 3 numaraya. Bakın yine bir katlama sorusu açıortayı ortayı kullanacağız demektir bu. Şimdi kat çizgisi açı ortaydı. Şuranın açıortay olduğunu söyleyelim. Bu 8 katlanmadan önce buradaydı. Buranın da 8 olduğunu söyleyelim. Bize alan oranı soruyormuş dostlarım. Şimdi bunu konuşacağız. Bakın şurayı 8 bulduk. Şurası zaten 12 verilmişti ve bunun da açıortay olduğunu söyledik. Şimdi açıortay teoremi yapalım. Kolları 8'e 12. Dolayısıyla 4'e bölerek söylüyorum. Ayakları 2'ye 3 oranına sahiptir. 2k'ya 3k yazdım buraya. Şurası da 2k'ya 3k geldi. Şimdi şu alanları kıyaslayalım. Diyelim ki 4'e A alanı düşerse 8'e 2A alanı düşmek zorundadır. A'ya 2A yani toplam şurası 3A geldi. Peki 3K'ya 3A düştü. 2K'ya 2A düşecek bunu da yazdım. Bakın şu adam de arkadaşlarım. Ve köşegenin üst tarafındaki alanı 5A dediysek... Alt tarafındaki alan da 5A olacak. Paralel kenarın tamamı oldu 10A. İstenilen EKC dediğimiz yerde 2A'ymış. 2A bölü 10A çıktı. Yani 1 bölü 5 geldi sorumuzun cevabı. 4 numaradayız. Dik konumda olan dikdörtgen biçimdeki çerçeve bir süre sonra gevşediği için şekil 2'deki bir yana yatarak yeni bir paralel kenar görünümü almıştır diyor. Bakın bu yana yatırmayı ÖSYM de soruyor dostlarım. Karelisini sormuştu yana yatırıp eşkenar dörtgen yapıyordu. Şimdi AB'yi 20 vermiş o halde burada da 20. BC'yi 10 vermiş şurası 10 o halde burada da 10 olacak. Ve diyor ki DC kenarı şekil 2'de yere 2 santim daha yaklaşıyormuş dostlar. Yani şurada şimdi D kenarı burada yere 10 santim uzaklıkta. Burada ne oluyormuş? 2 santim daha yaklaşmış. Yani yere olan uzaklığı 2 santim azaldığına göre 8 olmuş demektir. Bize de bu paralel kenarın alanı soruyor. 20 çarpı 8'dir. Taban çarpı yükseklikten. 160 gelir. Sorunun cevabı dostlarım. Evet 5 numaradayız. Paralel kenarı biçimindeki kağıt bir böyle katlanıyor bir de şöyle katlanıyor. Şimdi Önce bu katlamadan dolayı şu kat çizgisi açı ortaydır deyip Şuradaki Z kuralını bir görelim arkadaşlar. Dolayısıyla bu da noktalı açıdır. Bununla bu birbirine eşit gelmek zorunda. 10 vermiş burayı o halde burası da 10 burası da 10. Şimdi bu da kat çizgisiymiş. Bunun da açıortay ortay olduğunu gösterip şu Z'yi yapalım. O zaman burası da çizgili açı. E bununla da bu eşit çıktı. Ki zaten bu 10 olduğu için bu da 10 bu da 10 geldi. Bakın F'nin bu tarafı da 10 santim, D'nin E'ye kadar olan kısmı da 10 santim. Şimdi şurayı da 14 vermiş bize. Şimdi şu D ile E arası 10 santimse, ise şu E, C'ye 4 kaldı 14 olması için. Tabii ki F, de 10 diyebiliyoruz. X'e de 6 kaldı kardeşim. Hatta şurayı sorsaydı buraya da 4 kaldı diyebiliriz. X'in 6 olduğunu bulduk zaten çok uzatmaya gerek yok. Geldik buna ABC'de paralel biçimindeki karton B noktası etrafında saat yönünde AB kenarı BD ile çakışacak şekilde döndürülmüş arkadaşlarım şu paralel kenar oluşmuş. Şimdi AB döndü buraya geldi çakışmışlar sonra ee, bu kenar tabii ki DC'ye de eşit ve DC dönmeden önce de AD'ydi buraya da eşit yani şurası bir eşkenar üçgen çıktı. Ve tabi bunlar demek ki eşkenar dörtgenmiş bizim paralel kenarımız. Şurada 3 tane eşkenar üçgen çıktı karşımıza. Her birinin 60-60 olduğunu biliyoruz dostlarım. Şimdi ac'yi 16 vermiş. O halde şu kenarımız 8-8'dir diyelim şunlara. Neyi soruyor? Alan A, B, C değil. Tabanını bulduk 8. Şimdi bir de bunun yüksekliğini bulalım. Hemen bir diklik indirelim. 4-4 diye bölsün. 30'un karşısı 4 ise... 4 köküç gelir 60'ın karşısı. Taban çarpı yükseklik. Yani 8 çarpı 4 köküçten 32 köküçü bulduk arkadaşlarım. Geldik 7 numaraya. Yine bir katlama sorusu. A ve C köşesi şekil 2'deki gibi çakışmaktadır diyor dostlarım. Katlanmış. Şuraya getirilmiş. Şimdi çevre E, D üstü C. Yani şurada bir üçgen var. Tabi şu paralel kenarı da tamamlayayım şöyle. Bu üçgenin çevresi 12'ymiş. Tüm paralel kenarın çevresini istiyor. Bak az önce yaptığımız sorunum hatta birinci soruydu galiba. Direkt aynısı diyebilirim. Şimdi şu X katlanmadan önce buradaydı burası da X. Şu Y katlanmadan önce buradaydı burası da Y. Şimdi kat çizgisini de gösterelim. Belki bir işe yarar. Kat çizgisi açı ortay. Şu Z harfini yapalım arkadaşlarım yine burada. Şöyle Z yapalım. Burası da noktalı açıdır. Yani bununla bu birbirine kesin eşit. Buna z dersek burası da z olmak zorunda. Bunu da söyleyelim. Şimdi çevre e üssü d c. Yani şu x, y, z'nin toplamı 12'ymiş. x artı y artı z 12. Bizden de paralel kenarın çevresini istiyor. Bakın uzun kenarı x artı z. Kısa kenarı y. Tabi bunlardan da ikişer tane olduğu için çarpı 2'dir. Ki burayı zaten 12 diyebiliyoruz. iki katını aldık. 24'ü işaretledik. 8. sorumuz. 60 derece. Karşısındaki açı da 60 derece. Tabi bu dönmüş buraya gelmiş. O zaman bu da 60 derece. Şu 3 santim dönüp buraya geldi. Burası da 3. AB'yi 8 vermiş. Uzun kenarımız 8. O halde şurası da 5 oldu dostlarım. Bize de x'i soruyor. Şimdi şu 60 yöndeşlikten burada 60'tır deyip 60'ı görünce karşısına dikliği indirdim. Kosinüs teoremi de yapabilirim ama açıyı bilince daha çok 30-60-90 yapmak daha mantıklı geliyor bana. 30'un karşısı 4 şuraya 1 kaldı 60'ın karşısı da 4 kök 3. Hadi Pisagor'u yapalım x kare eşittir 4 kök 3'ün karesi 48 1'in karesi 1 yani x kare 49 x de 7 geldi cevap Denizli'den çıktı. 9 numaradayız. Şimdi şurası 2'ymiş, şurası 6. O zaman burada 6. Şimdi bu adam katlanmış kat çizgisi açıortaydır deyip hemen şu Z harfini kullanacağız. Burası da şu Z'yi kullandığımız zaman Burası da noktalı açı olacak. Yani bunlar ikiz kenar geldi. Burası da 6 çıktı. Demek ki uzun kenarımız da 8. Bakın bize yine çevreyi soruyor. 8, 6 daha 14. 14 de bu taraftan gelecek. 2 tane 14 yani 28 Ceyhan'dan geldi. Yusuf kenar uzunluğu 8 birim olan eşkenar üçgeni. 4 eşkenar üçgen elde edecek. Bu eş parçalarmış bunlar. Demek ki her birinin şöyle kenarı... 4 4 oldu. şuralara da 4-4 yazalım dostlarım. Diyor ki yeni şeklin köşegenlerinden kısa olanın uzunluğu nedir? Şimdi kısa olanı şudur dostlarım. Hemen bunun uzunluğunu bulalım. şuradan da bir diklik indirelim. Bu eşkenar olduğu için burayı 2, 2 diye böldü. 60'ın karşısı 2 kök 3 oldu. şuradan da bir pisagor çakıyorum. x kare eşittir 2 kök 3'ün karesi 12. 6'nın karesi 36 48 demek ki x kök 48 yani 4 kök 3 şimdi sen bunun burada tabi kısa köşegen olduğunu şöyle de anlayabilirsin diğer köşegeni de bulursun dostum şunu çizip işte buradan bir diklik indirip yine 30'un karşısı 2 60'ın karşısı 2 kök 3 şuradan da bir pisagor yaptığında bunun daha uzun bir köşegen olduğunu buradan da anlayabilirsin evet 11'deyiz ABC'de paralel kenarı biçimdeki kağıt DE boyunca katlandı ve şurayla çakışmaktadır diyor. Şimdi katlandı buraya geldi. Bir kere bu kat çizgisi kesinlikle açı ortay. Önce bunu söyleyelim. Şimdi bu paralel çizgi buraya devam ettirirsek burayı da mecbur ikiye bölecek. Bunu da söyleyelim. Şuna K diyelim. Bu da K ve bu adamı katlayıp buraya getirdik. Bu da 2K oldu. Şurası 2'ymiş. Burası 4'müş. Bak şu adam şu kenar orta taban çıktı arkadaşlarım. Şu 2'nin orta tabanıdır 1 oldu burası. Şimdi bir de açıortay teoremi yapalım burada. Bakın kollarımız k'ya 2k. Ayaklarımız da 1'e 2 olmak zorundadır. Buraya da 2'yi yazdım. Yani şu kırmızı çizgimiz şurası yani 3 oldu. E toplam 6 idi arkadaşlarım. Uzun kenarımız 6. 3'ü buradaysa x'e de 3 kaldı. Cevap Edirne'den patladı gitti. 12'deyiz. Paralel kenarı biçimdeki kağıt BD boyunca kesildikten sonra şekil 2'deki iki parça şunlar çakışacak biçimde getirilmiş. Tamam. A, C doğru saldır diyor. BD 12'dir diyor. BD neresi? Şurası 12'ymiş. Yani burası da 12 burası da 12 ve biz bunları çakıştırdığımızda şurası 12 oluyormuş. Şimdi bu kenar bu kenara eşit bu buna eşit paralel kenardan dolayı onları burada da gösteriyorum bakın kenarları getirip burada da gösterdiğimde ikiz kenar üçgenin kenar ortayı çizilmiş o halde aynı zamanda yükseklik olacak aynı zamanda açı da olacak değil mi kayı kuralımızdan dolayı şimdi başka ne biliyoruz çevre ABCD, paralel kenarın çevresi şimdi buraya x buraya y dersek burası da y burası da x'tir. Diyeceğiz ki 2x artı 2y'dir çevresi ve 36 vermiş. O halde x artı y 18. x burası. y de burası. Bak şurada pisagor yapıp y kare eksi x kareyi bulabiliyorum ama çok uzatmayalım. Şimdi toplamları 18 bir de 12'yi gördük ya burada. 5 12 13 olur mu diye düşünelim. 5 12 13 yazsak toplamları 18 oluyor mu? Oldu da bitti 13 ile 5'in toplamı demek ki doğru yoldayız. 13 ile 5'i yazdım. Alanını soruyor bize bu üçgenin. A, B, yok. Tümünün alan, paralel kenarın alanını soruyormuş. Ne diyeceğiz? Bir kenarımız şurası 5. Şurayı ne bulduk arkadaşlarım? 10, 3, şurası 13. Demek ki 5, 12, 13'ten şurası 90. Bu üçgenin alanı 5 çarpı 12 bölü 2'den 30'dur. 30'da buranın alanı olduğu için toplam denizliyi paketledim gittim. 13 numaradayız. Bir döndürme sorusu. Şurası 8, burası 14. Demek ki uzun kenarım 14. Kısa kenarım 8. Şuranın da 8 olduğunu söyleyelim. Şimdi şuna A diyelim. Bu da A. Bakın paralel kenarımın şu C açısı 2A. E, bu C açısı da 2A olması için buraya da A kaldı diyelim. Ve bakın burada bir açı ortay çıkarttık. O zaman hemen Z kuralını patlatalım. Şuradaki Z'yi. Diyelim ki bu da kesinlikle A'dır. Yani şunlar ikiz kenardır. O zaman bu da 8. Toplamı 14'tü. X'e kaldı. 6. 13'ü de paketledik. 14 numara. Şu parça kesilip atılmış. Şuralar doğrusalmış. E, K, N, P doğrusalmış. A, 20. Yani şurası 20. D, 18 vermiş. Ve şu F harfinin de çevresi 88 mi? Şimdi toplayalım F harfinin çevresini. Önce bir harflendirelim. Şuraya A diyelim. Şuraya B. Şuraya C. Şuraya D. Şurası E. Şurası da F olsun. Şimdi çevreye gelin yazalım. 18 buradan. 20 de buradan geliyor. Yani bir 38 geliyor. Artı. Şuradan F geliyor. Artı. Buradan bir D geliyor. Artı. Şurası X'e eşit. X geldi. Artı. C var. X var. B var. Biraz hızlı olayım dedim. C var. X var. B var. E var. Bir de A var. Artı E. Artı A. Hepsinin toplamı 88'miş. Şimdi. Burada. Şu B'nin. Şu D'nin. Şu D'nin. Şu C'nin ve şuradaki A'nın toplamı 20'dir dostum. Neden hocam? Çünkü bak şurayı şöyle paralel uzattığımda burası da A. Şurayı birleştirdiğimde burası C. Bak A, B, C, D toplamları şuradaki 20'ye eşit oldu. Hemen bunları bir söyleyelim. D, C, B ve A'nın toplamı 20. Yani şimdi bir 38 kafadan var. Şu. 20 var bir de bunların toplamı. Artı. Şimdi. Şuradaki E ile şuradaki F'nin toplamı da 18'e eşit. Bak buradan da paralel uzattığımda burası da F oluyor. F ile E'nin toplamına bakın 18 oluyor. Yani F ile E'nin toplamından da 18 geldi. Bir de XX, 2X var arkadaşlarım toplamları 88'miş. Toplayalım. 38, 46, 56, 70. 6 mı geliyor? Galiba 76 yaptı. 88'e kaç var? 8, da 12 var. Dur yanlış mı topladık? 38, 58 yaptı burası. Şunlar 58. Geldi geri, kaldı geriye 30. 18'i çıkarttım. Kaldı 12. 2x, 12. Doğru. de 6 geliyormuş. Cevap Ceyhan'dan geldi. Evet. Geldik 15'e. Bir kağıt parçası. Bir kere burası da 8 olacak. Şuraya 1 kaldı. D doğrusu boyunca katlanınca. Bak şimdi katladığımda ne olacak dostum? Yani yansımasını almış gibi olacak. C buraya gelecekmiş. C üstü diyelim buraya. Tabii ki bu bir katlandı buraya geldi. Buraya da 6 kaldı diyelim. Sonra burası tabii ki diktir. 5 ise şurası da 5'tir. E burası da 5'tir mecburen katlanıp buraya geldiği için. Bak şurada bir Pisagor çıktı. 25'ten 1'i çıkarttım. 24, 2 kök 6 geldi Pisagor'dan burası. Yani artık yüksekliği de biliyorum. İki kök altı. Bana da yamuğun alanını soruyor. Hangi yamuğun hocam? Şöyle kırmızıya boyayayım ben o yamuğu. Şu yamuğun alanı soruluyor bize. Yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban. Yani on dört. Bölü iki çarpı yükseklik. Yani iki kök altı. Şu ikiler giderse on dört kök altı geliyor. Denizli'den çıktı sorunun cevabı. Evet 16 numaradayız. Hadi bunu yapalım. Yine bir katlama sorusu. Gelin önce şunu katlanmadan önceki haline bir geri açalım şöyle. C buradaydı diyelim. Şimdi bu kat çizgisi açı ortay olacak. Bunu gösterelim. Sonra FBE 70'miş. Şuradaki açının tamamı 70. Katlanmadan önce buradaydı. Burası da 70 oldu diyelim. Sonra bu çizgi... E, kat çizgisi ya da şuradaki z harfini görelim. Bakın bu da noktalı açı oldu. Şuraya kadar olan kısmı. Hem dik hem de ikiz kenar geldi kardeşim. 45-45 yazıyorum o halde bunlara. Ve 45-70 daha. 115 şuraya da 65 kaldı. Tabii ki karşılıklı açılar eşit olduğu için x de 65 çıktı. Cevap Ceyhan'dan geldi. Ha bitti. Evet arkadaşlar, hadi öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere gobeller.